Herkese merhaba. Çok çok çok güzel bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsanız ya da bilmiyorsanız bundan önceki çekim yasası günlüğü videom çok güzel bir ilgi gördü. Ben de böyle bir şey beklemiyordum. Kendisi de hemen zaten yanı başımda. Eğer onu izlemediyseniz hemen şuradan izleyebilirseniz, izlediyseniz de daha çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum bu videonun. Çünkü ben dedim ki madem herkes bu kadar aslında... E, Çekim yasasına, e, olumlamalara bu kadar meraklı. Neden bunu daha temiz ve net bir şekilde onlara anlatmayayım? Çünkü fark ettim ki hani insan, herkes e, bir şeylerin ne kadar karışık olduğundan, anlaşılmadığından bahsediyor. Ve o yüzden ben böyle bir çekim yasası 101 havasında bir video olsun istiyorum ki daha net, daha böyle e, direkt... Basit haliyle önce çekim yasası nedir onu anlayalım ki bunu gerçekleştirebilelim. Ki bu videoda çok ama çok güzel ve heyecanlı bir çekiliş de düzenliyorum. O yüzden videoyu takip etmeyi lütfen unutmayın. Aslında hayatta yaşadığınız her şey, her an sizi şu an bulunduğunuz ana taşır. Bu ne demek? Aslında sürekli olarak, hiç durmadan bir şeyleri hayatımıza zaten çekiyoruz. Bu hep pozitif olmak zorunda değil. Negatifi de aynı şekilde çekme gücümüz var. Yani bir şeyin kötü olacağına, kötü gideceğine inandığımızda da bu negatifi çekmiş oluyoruz. Ama bir o kadar nasıl negatifi çekme gücümüz varsa aslında pozitifi de çekme gücümüz var. E, o noktada da çekim yasası ya da İngilizce manifestation dediğimiz Belirgin olarak hayalinizi betimlemek diyebilirim. Yani manifestation ve çekim yasası da burada hayatınıza giriyor. Çünkü o pozitifi hayatımıza çekmeyi, sürekli o pozitif frekansta kalmayı öğrenmek demek zaten bunları uygulayabilmek demek. Bizim öncelikle negatifi de hayatınıza çekebildiğinizi, pozitifi de hayatınıza çekebildiğiniz gerçeğini anlamanız demek. Bunu anladıktan sonra zaten her şeyi hayatınıza çekebilirsiniz. Kim yasasının da aslında çekirdeğinde fokus olduğunuz, yani sürekli düşündüğünüz, sürekli ona, onun çevresine döndürdüğünüz güç, şey, düşünceyi hayatınıza çekebilmek demek aslında. Yani... O yüzden sürekli kötü bir şey olacak. Eyvah sınavdan geçemeyeceğim. Eyvah işte şu olacak vah vah vah. Kaza yapacağım, kaza yapacağım derseniz kazayı çekiyorsunuz. Yani aslında ben onun üstünde çok fokus olduğum için onu çekiyorum. O yüzden burada negatif ya da pozitifi e, ayırt edip hangisine fokus olacağımızı seçmek çok önemli. Ki bu iyi doğru yapabilelim. Çekim yasasıyla manifestation'ın farkı nedir? Çekim yasası der ki I will attract What I want yani istediğimi hayatıma çekeceğim. Manifestation ise I will attract what I am yani olduğum şeyi hayatıma çekeceğim. Şimdi buradaki trick yani bütün aslında numara bu ikisini birleştirebilmek. Yani ne demek bu? Önce istediğimiz şeyi olup sonra da onu çekmek. İnsanlar için nasıl olacağım? Zaten olamadığım için onu istiyorum. Hayır. Bu tamamen beyninizde onu fiziksel hale getirip yani tamamen kendi beyninizde o gerçekliği yaratıp daha sonra onu istemekten geçiyor. Bilimsel olarak açıklayayım. Dünyadaki her şey enerjiden ibaret. Sen, ben, ağaçlar, gökyüzü, etraftaki her şey su, hava, her şey belli bir titreşimde ve birbirini etkiliyor. Çünkü bir, belli bir enerji saçıyor. Titreşimin saçtığı enerji farklı seviyede. Hani böyle son zamanlarda çok moda olan bir laf var ya vibe diye. Yani işte aa bunun vibe'ı bana çok uygun işte ya da ay vibe'ımız çok uydu onunla falan gibi bu vibe lafını kullanıyorlar biliyorsunuz. Aslında oradaki vaybımız vibe tuttu vibe'ı çok sevdim. Hani bir kafeye oturdum ve "a hani good vibes. Çünkü hani oranın enerjisi ve titreşim frekanslarıyla benim istediğim titreşim frekansı tuttuğu için ya da o kişinin titreşim frekanslarıyla tutuştuğum için vibe'ımız uydu diyorum. aslında oradaki anlamın altında da bu yatıyor. Çünkü, dünyada herhangi bir şeyi, neyi olursa olsun, siz o kişi ya da o şeyle aynı frekansta titreşim yayıyorsanız, zaten onun magnet gibi çekiyorsunuz. Yani o artı eksinin birbirini çekmesi gibi. Ben buradayım. Şu frekanstayım. Ve benim gerçekleştirmek istediğim hayalim bu frekansta bir frek hayal. Ben buradan böyle çıkıp bunu imkanı yok gerçekleştiremem. Benim önce kendim olarak şu frekansa çıkmam lazım ki ben bu aynı frekansta olduğum hayalimi gerçekleştireyim. Şu ne demek derseniz aslında burada bu videodan öğreneceğiniz şey devreye giriyor. Çünkü kendimizi o üst frekansa taşımak demek mutlu olmak ve fulfilled yani tamamlanmış hani satisfied, doymuş o ok Düşünce yapısına ulaşmak demek. Şimdi bunu anlamak çok önemli çünkü kendimizi ne olursa olsun nasıl bir durumda olursak olalım kendimiz ve beynimiz olarak o mutluluk seviyesine o doyum daha doğrusu hayatında zaten var olan şeylerle yarattığım o doyum seviyesine çıkarmayı öğrenmemiz mümkün. İnsanlar hani zannediyor ki çekim yasası böyle spiritüel ruhlar aleminden gelen bir güç değil. Aslında çok scientific, yani çok bilimsel bir şey. Çünkü aslında biz dediğimiz, söylediğimiz, duyduğumuz, gördüğümüz her şeyi her an yaratıyoruz. Bunun çok komik, batıl anlamda bir örneğini vereyim. Hani bizde yatağın tersinden kalkmak diye bir deyim vardır. Aslında böyle bir şey yok. Yani sen yatağın solundan kalktığın için o günün kötü geçemez. Böyle bir mantık yok. Ama sen artık kalktığın için yatağın tersinden kalktım. Demek ki bugün kö bugünüm kötü geçecek dediğin zaman zaten sen onu çekiyorsun. Yani kimse sana onu yapmıyor. Sen onu yapıyorsun. Aslında bu da öyle bir şey. Aslında hayatımızda, hayatımızda yaptığımız böyle yanlışlıkla çektiğimiz o kadar fazla negatif şey var ki. Şimdi peki Manifestation'a biraz döndürelim o zaman kafamızı. Çünkü bunun tam tersi aslında o. Şimdi o diyor ki, önce diyor, sen olmasını istediğin şeyi bil, karar ver, onu şu an sahipmiş gibi söyle ve ona sahip olan kişi olarak mutlu ol, işte hissedeceğini hisset. O artık mutluluğa bürün ve... Yani artık beyninde zaten oldu olarak olsun. İşte mesela. Yok o da beni seviyor. Yani benim istediğim şey benim hoşlandığım kişi de benden hoşlanıyor. Tamam ben bunu beynimde bu cümleyi artık kuruyorum. Ve bu noktadan sonra ben geçmişi bırakıyorum. Hani daha önce ne düşündüğümü ne olacağını geleceği bırakıyorum. Ve sadece o anda o an ya ona o an ben şu an bunu düşünüyorum. Ve o ana odaklanıyorum. Bunu peki bunları gerçekleştirmek için daha böyle step by step ne yapabiliriz? Nasıl çalışmalar uygulayabiliriz? Bunlara geçelim. Birincisi Affirmations. Yani Affirmations'ın e, Türkçesi olumlama. Eee... Olumlamalar aslında biraz önce anlattığım o negatifi tamamen flip-flop etmek demek. Çünkü nasıl of olmayacak, işte gerçekleştiremeyeceğim, yapamayacağım dediğin şeyleri aslında tersine çeviriyoruz. Yapacağım. Olacak. O zaten benim. Olumlamalar tamamen bunun tersi. Birkaç tane olumlama örneği verebilirim size. İsteklerim yolda geliyor. Çok mutluyum ve hayatımdaki her şeyden dolayı çok minnettarım. Ya da çok mutluyum ve şükrediyorum çünkü isterseniz ismini bile yazabilirsiniz. Şununla ilişkim var. Olmuş gibi. İşte çok mutluyum ve şükrediyorum çünkü şu şirkette çalışıyorum. Şimdi eğer ben diyorsanız ki bunu çok azmettim ve bunun üstüne bir çalışma yapmak istiyorum. Size önerebileceğim 3.33 ve 5.55 metodları olacaktır. Gün boyunca her gün 33 kere yazıyorsunuz. 5-55 metodunda ise 5 gün boyunca her gün 55 kere yazıyorsunuz. Artık bir noktada, yani bu metotların amacı da artık hani siz çabucak kafanızdaki o düşünceyi değiştirip o noktaya gelemediğinizi düşünüyorsanız bu metotlar devreye giriyor. Çünkü sizi artık 3 gün, 5 gün içerisinde o kadar yazıyorsunuz ki beyniniz artık onu gerçek kabul etmeye başlıyor. İkinci yöntem Manifesting Journal. Burada da işte bizim çekim yasası günlüğümüz devreye giriyor. Ne diyoruz? Hala izlemeyen varsa hemen bu videodan sonra bence oraya gitsin. Çünkü o da çok güzel bir yöntem. Bence yazı çok kuvvetli bir Araç, yazı dili çok kuvvetli. O yüzden ben bu yöntemi çok seviyorum. Unutmayın, çekim yasası günlüğünü yaparken hep şimdiki zaman, yani şu anki zamanda oluyormuş. Zaten sahipmişsiniz gibi yazıyorsunuz. Videoya gidebilirsiniz. Üçüncü yöntem. Şüpheyi hayatınızdan çıkarmak. Şimdi, zaten o şey sizinmiş gibi inanmanız lazım. Ve buradaki aslında püf nokta da şu. Bir şeyin nasıl ya da ne zaman olacağına kafa yormamak. Sadece olduğunu bilmek. Hiç mi şüpheme olmayacak? Yani sonuçta insanız ya. Bir noktada minicik de olsa ya olmazsa diyeceğiz. Biliyorum. Bu noktada şunu öneriyorum. Her şüphe hayatınıza girdiği anda hemen onu değiştirin. Diyin ki işte ya olmazsa dediğinizi mi yakaladınız? Hemen dur hayır. Geliyor, biliyorum. Geliyor, biliyorum. istiyorsunuz 100 kere. Geliyor, biliyorum. Olacak, biliyorum. Olacak, biliyorum. Hemen onu değiştirin beyninizde. Çünkü beyniniz değiştirdiğiniz an size uyum sağlayacak. Dördüncü yöntem, daha doğrusu dördüncü adımımız. Şimdiden mutlu olmak. Yani bu hayaliniz zaten size gelmiş gibi, sanki zaten onu tadıyormuş gibi o mutluluğa kavuşmak. İşte nedir, bu işe mi girmek ya da ilişkiniz olmasa mı? Şu an siz ilişkisi olan bir siz olsaydınız nasıl mutlu olurdunuz? Nasıl dolanırdınız etrafta? Güler miydiniz? Oh, dans ederdiniz sabahları? Dans edin. Çok mu güzel giyinirdiniz ilişkiniz var diye? Çok güzel giyinin her gün. Yani o insan olun. O duygudaki insan olun daha doğrusu. Hani ben size ilişkiniz varmış gibi uydurun demiyorum. Ama o ilişkiniz olsaydı ki duygusal haliniz neyse o olun. Ee, oradaki o neşeyi, zevki yaşayın yani. Bunun için hani biraz yardımcı olmasını isterseniz scripting yöntemini kullanabilirsiniz. Bu da aslında bir nevi senaryolaştırma. Ya da daha güzel bir Türkçe'ye çevirirsem evrene sipariş vermek. Gerçekten oturun, yazın. O şey çekim yasası günlüğünüze yazabilirsiniz, bir kağıda yazabilirsiniz, telefonunuzdaki notlara yazabilirsiniz. Yazın her detayıyla. Ee, sanki sipariş veriyormuş gibi. Şöyle bir ilişkim var. İşte şöyle şunu yapıyor, bunu yapıyor. Şöyle bir işe girdim, şu kadar para kazanıyorum. Şöyle bir evim var. Evimin köşesinde pembe bir yastık var. O küçük detayına kadar. Bunu böyle güzel bir müzikle, birkaç mum yakarak ortamı yaratarak yapabilirsiniz. İyice konsantrasyonunuzu ona verirseniz. Beşinci yöntem ve adım görselleştirme. Yani visualization. Bunda da aslında bir nevi meditasyon var ve gözünüzü kapatıp o, o hayalinizin içinde kendinizi görmeniz lazım. Yani onu yaşıyor gibi görmeniz lazım. Ve böyle sevin. Yani gerçekten o hayalinizin olduğunu görün. İşte işe mi gidiyorsunuz? Kalkın, işe gidin, giyinin, gidin, orada arkadaşlarınıza merhabalışın, kahvenizi alın, içteki işlerinizi yapın. Böyle en küçük detayına kadar yazıda yaptığınızı gözünüzü kapatıp tamamen kendi kendinize hayal ederek de yapabilirsiniz. Hangisinin sizin için daha yararlı olduğunu ya da daha kolay olduğunu düşünüyorsanız birini seçebilirsiniz. Videoyu şu anda bölmek istiyorum. Çünkü çok heyecanlı bir haber vereceğim. Yakın zamanda Türkiye'ye geleceğim için böyle bir çekiliş yapmaya karar karar verdim. Ee, hazır Türkiye'ye geliyorken takipçilerime ve beni takip edip destekleyenlere Amerika'dan tatlı bir hediye ya da küçük bir hediye paketi getirmek istiyorum. Ee, buradan Türkiye'ye gelen bir paket onların olsun istiyorum. O yüzden e, yapmanız gerekenler beni YouTube'dan takip ediyor olmak, beni Instagram'dan takip ediyor olmak ve bu videonun altına Yatınca adım belki de en önemlisi bırakmak. Yani let it go dediğimiz şey let go. Bununla ilgili aslında çok güzel bir örnek vererek size anlatacağım. Kendinizi bir restoranda hayal edin. Şimdi bir menüden yemeğinize sipariş ettiğinizde o yemeğin geldiğini bilirsiniz. Ama hiçbir zaman o yemeğin nasıl yapıldığı ile ilgili, kaç dakika sonra geleceği ile ilgili herhangi bir şüpheniz, düşünceniz ya da bir takıntınız olmaz. Çünkü o yemeğin geldiğini zaten biliyorsunuz. Aslında burada yapmamız gereken de şey o. Yani siparişimizi biz hayalimizi koyarak zaten biliyor, veriyoruz. Ama onun ne zaman geleceğiyle, nasıl geleceğiyle, nasıl olacağıyla ilgilenmememiz lazım. Yani bıraktığımız kısım o. Nasıl olsa ben siparişimi verdim ve gelecek. Çünkü ne, ne kadar çok bir şeye takarsak gelişi o kadar uzar. Ama ne kadar az bir şeyi bırakır, let go edersek... Gelişi o kadar çabuklaşır. Yedinci ve son söylemek istediğim şey şükür. Bunu çekim yasası günlüğümüzde de hep bahsetmiştim ama şimdi özellikle başta bahsettiğim o yüksek frekansa ulaşabilmemiz adına bizim hayatımızda zaten var olan şeylerle ilgili olarak ne kadar mutlu olduğumuzu ve yüksek titreşimler, yüksek frekans... Ee, yaydığımızı evrene göstermemiz lazım. Bunu da yapabileceğimiz tek yer şükretmek. O yüzden her gün 10 tane şükrettiğiniz şeyi yazmanızı öneririm ben. Şükrettiğiniz kişiler, olaylar, eviniz, okulunuz, çantanız, ayakkabınız hiç önemli değil ne oldu ama hayatınızda zaten var olan, sizi mutlu eden şeyleri sıralamak bu mutluluk düzeyinizi ve frekansınızı direkt arttıracak. Unutmayın ki mutluluk mutluluğu çeker. O yüzden önce var olan, sahip olduğumuz şeylerle o mutluluk ve yüksek frekansta olduğumuzu evrene gösteriyoruz. Ki o yüksek frekanstaki şeyleri de çekebilelim. Evet, çekim yasası 101 kıvamındaki videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım bir şeyler kafanızda netleşmiştir. Umarım bu uygulamaları siz de yapar ve faydasını görürsünüz. Ee, hatırlatıyorum hemen çekilişimiz var. Eğer Amerika'dan gelen bir hediye paketi sizin olsun istiyorsanız bana bu kanala abone olup, beni Instagram'dan takip edip ve bu videonun altına yorum bırakmanız lazım. Ee, Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.